5 besleme panosu, şu anda daha ilave edeceğimiz aksamlar var ama en azından fikir vermesi açısından bu videoyu çekiyoruz. Pan panomuza enerjiyi verdik. İçeride dinyel sigortalarımız, kaçak akım rölelerimiz, PIS'imiz, anons sistemimiz ve dinyelere enerji verdiğimiz röle kontaktör gruplarımız var. Burada ölçü aletlerimiz var. Anos sistemine ait hoparlörümüz yukarıda. Bir adet acil stopumuz var. Onun haricinde ilk yapmamız gereken panelden şifreye girmek olacak. Eğer panelden şifre girmezsek herhangi bir işlem yapamıyoruz. Yani atölyeye izinsiz ne enerji verebiliyoruz ne de aydınlatmasını yapabiliyoruz. Şifre ekranından yanlış bir şifre girelim örneğin. yanlış. Şifre yanlış. Tekrar doğru şifreye girelim. Şifre doğru. Şu andan itibaren atölyemizin her türlü besleme ve aydınlatma işlemlerini buradan yapabiliriz. Lamba 4. Evet. Besleme kısmına gelelim. Klimaları açabilirsiniz. Örneğin veya akıllı tahtayı çalıştıralım. Akıllı tahtayı açabilirsiniz. Ya da prizlere enerji verelim. aktif. Yine bilgisayarları açmak istersek bilgisayarlara açabilirsiniz. Mesela burada kumanda masalarımız var. Kumanda masalarımıza müdahale edelim. Mesela şu anda kumanda masalarımızda enerji yok. Kumanda masalarımıza buradan enerji vermemiz, masaları aktif etmemiz süreci imkansız. Bunun için önce masaları bir aktif edelim. Dikkat edecek olursak kırmızı lampamız yandı mesela buradan 24 voltumuzu verelim 24 volt doğru arkalı, aktif yine buradan örneğin korumalı bir enerji Besleme 110 volt, Diğerleri 110 volttayken giriş yapmıyor yine 380 korumalı enerji verelim Şimdi 380 direk verdik. 380 volt direkt. Yani şu anda masalarımızda aslında 380 volt var. Bundan önce güvenlik açısından 110 volt yalıtım trafosuyla bu işi yapıyoruz. Yalıtım trafo'muz nerede? Yalıtım trafo'muz burada. Şu anda bunlar bizim yalıtım ve DC besleme trafolarımız. Yine. Aynı şekilde buradan da Besleme 380 volt direkt Bencemiz enerjiyi seçebiliyoruz. Besleme 110 volt trafo Yine önümüzdeki günlerde panomuza yine ilavelerimiz olacak. Ama şu an için yaptığımız çalışma bu.